Zaltüre aşısının iki tipi var. Bir tanesini şu an aktif olarak uygulanan ve çocuklarda 2 yaşına kadar yapılan tipi ve %80 oranında koruyucu. Bir daha ek bir doza gerek yok. Ancak şu salgın döneminde önerdiğimiz hani çocuklara ve yetişkinlere yapılan zaltüre aşısının 5 yıl koruyucu. O yüzden bir 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra tekrar ikinci dozun yapılması gerekmekte.